Güzel abi ne oldu? İyi senden dolayı. Eyvallah. Bugünki maç ne olur abi? abi, ya. abi. <gülüyor> <gülüyor> Özet, ne oldu? Bizim <gülüyor> <takımı gülüyor> Hayda. <harika. gülüyor> Hakkı bu ne? Taş abi Röre'ye aldı ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız internet sitemizdeki dokümanları kontrol edebilirsiniz.